Mesela brokoli diyorsunuz. Bakın brokoli öyle bir nimettir ki iyi huylu prostat büyümesinde veya prostatit dediğimiz prostat içi iltihaplanmada ne oluyor? Müthiş etkili. İdrar yapma zorluğunuz başlamışsa 40 45 yaşından sonra yapacağınız şey brokoli kürünü uygulamaktır.